Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız zaman haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Enes Ömer Tarkılmazla, tarikhaber.com, ana haber bülteni başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günü öneşkan gelişmeleri ister için paylaşacağız efendim, ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tane tanıcak olursak, Twitch Tarik Haber TV, Sosyal Cep Tarik Haber, Pinterest Tarik Haber, Ok Tarik Haber, TikTok Tarik Haber TV, Facebook Tarik Haber, LinkedIn Tarik Haber, Yay Tarik Haber, Tumblr Tarik Haber, Instagram'da Tarık Haber TV Jet, Tar Haber Reddit Grant 578 YouTube Tarık Haber Kemal Tarık Kılmas hesapları yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı takip olursak, e, Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tar Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz ve Twitter'da da sohbet odalarından an itibariyle ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Diyoruz. Ana haberimiz başlıyor. Efendim borsayı şöyle bir e, anlatacak olursak, borsa günü hareketli yaşadı değerli izleyenler. Dolar 19.40'la günü yükselişle, Euro 21.43'le günü yükselişle, altın 1.240'la yükselişle ve İstanbul borsası günü 5.22'le günü yükselişle kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'daydı bugün oradan duyurdu. TOK için özel kredi geliyor dedi. 30 ay, 36 ay vade 0.99 oran dedi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK'u alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da yaptığı açıklamada TOK için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlayacak dedi. Manisa'da açıklayacağım ifadelerini kullanmış Erdoğan. Manisa Bettinginde merakla bekleyen kredi detaylarını duyurarak kamu bankaları Tokçin araç belirlerinin 50 tutarında 36 ay 0.99 oran ile kredi kullanılacak dedi. İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da duyurdu. Tokçin özel kredi geliyor. 36 ay vade 0.99 oran. 24 Nisan 2023-18-36 son güncelleme 24 Nisan 2023 19:27 Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK'u alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı açıklamada TOK için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlayacak. Manisa'da açıklayacağım ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, Manisa mitinginde merakla beklenen kredi detaylarını duyurarak, kamu bankaları, için araç bedelinin %50'si tutarında 36 ay 0,99 oran ile kredi kullandıracak, dedi. İşte detaylar. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil toklun alımında kredi kolaylığı sağlanacağını belirtmiş ve detayları Manisa'da açıklayacağını duyurmuştu. Erdoğan, tok için kamu bankalarının vereceği krediye ilişkin olarak araç bedelinin %50'si tutarında 36 ay 0,99 oran ile kredi kullanılabilecek." dedi. Erdoğan ayrıca Millet İttifakına da sert tepki göstererek, HDP'yi dahil ederek 7 oldular. "7 kişi kurbanda danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızlıktır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu. "TOKİ için özel kredi Erdoğan'ın merakla beklenen kredi açıklaması, kamu bankalarımız için araç bedelinin %50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Manisa'nın yol arkadaşlığında 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık, nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Toprak mahsulleri ofisimiz üzüm alınımı sürdürecek. Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 11.695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Millet Bahçesi projelerimizden 4 günü tamamladık. Ankara Manisa-Bizmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapımı devam ediyor. Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak ülkemizi küresel sistemin en üst digine çıkardık. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var, ne Şia dinimiz var, bizim tek dinimiz var İslam. Karşımızda Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var. TCG Anadolu, 14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Bu konuda görüşmelerimizi daha önce yapmıştık, seçimden sonra da adımlarını atacağız. Muhalefete egemenlik haklarımızı bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler. HDP'yi dahil ederek 7 oldular. Yedi kişi kurbanda danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızlıktır. Muhalefet, ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumdalar. Bir aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil, bizim Karadeniz doğalgazından. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Onu yakalamak... Ana haber fülterimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Süper Lig'de heyecan dorukta. Fenerbahçe İstanbulspor'u ağırlıyor. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı Kadir Sağlam yönetiyor. Maçta şu anda ana itibariyle Arda Güler 25. dakikada golü kaydetti ve şu an Fenerbahçe 1-0 önde. Maçı canlı yayınlar sosyal canlı yayınlar sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğa. Türkiye adamın 14 Mayıs'a yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine gidiyor. 4 liderin cumhurbaşkanı olmak için yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Oreo araştırma seçim 20 gün kala son anketin sonuçlarını paylaştı. Anketi Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce ve Sinan Ogan'ın o dikkat çekti. Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan. 24 Nisan 2023 13:28 son güncelleme, 24 Nisan 2023-14-12. Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine gidiyor. Dört liderin cumhurbaşkanı olmak için yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. O, araştırma, seçim 20 gün kala son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları dikkat çekti. Takip et. Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Siyasi parti ve ittifaklarla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken yapılan anketlerin sonuçları da merak ediliyor. ORC araştırma, son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son anket paylaşıldı. Seçimi 20 gün kala yapılan araştırmada vatandaşlara, bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz, verirsin sorusu yönetildi. Kiliçdaroğlu %49 ulaştı. Ankete katılanlardan yüzde 49, büyük Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceklerini ifade etti. Yüzde 42, 4 Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Yüzde 0, 8'lik detay. Anket sonuçlarında Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanabilmesi için kalan 20 günde oy oranını yüzde 0,8 arttırması gerektiği görüldü. Ankette Cumhurbaşkanı adayı diğer iki lider memleket partisi genel başkanı Muharrem İnce'nin oranı yüzde altı virgül bir, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oranı ise yüzde iki virgül iki oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kuyruğun ucu gözükmedi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Panenka sonrası doyurdular, kalmak istiyorum diyordu ama Galatasaray'ın yıldızı Mario Kardeş'in taraftarı üzerinden haber geldi. Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain'inden kiralık olarak kadrosuna kattığı Mazzoui Cardi sarı kırmızılı formayla gollerine devam ederken son oynanan Karaköp mücadelesinde kaçırdığı penaltıyla tepki toplamıştı. Galatasaray'ın kurmayların yıldız oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadroyu kadarmak adına çalışmaları hız kesmeden devam ederken İtalya'dan camiayı üzecek bir haber geldi işte detaylı. Hanenka sonrası duyurdular. Kalmak istiyorum diyordu ama. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için taraftarı üzen haber. 24 Nisan 2023-16-31 son güncelleme, 24 Nisan 2023 16:31 Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi sarı kırmızılı formayla gollerine devam ederken, son oynanan kara mücadelesinde kaçırdığı penaltıyla tepki toplamıştı. Galatasaraylı kurmayların yıldız oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadroya katabilmek adına çalışmaları hız kesmeden devam ederken İtalya'dan camiayı yüzecek bir haber geldi. İşte detaylar. Takip et. Mauro Ucadi. Arjantin. Yaş 30 pozisyon forvet. Oynadığı takım Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'in lideri Galatasaray son oynadığı Karagümrük mücadelesinde rakibiyle 3-3 kalarak sahasında kaybettiği 2 puanla yara alırken mücadeleye 60. dakikada dahil olan Mauro Icardi kaçırdığı penaltıyla tepkilere neden olmuştu. Bilginizi çekebilir. Buruk Kulübe'yi yumruklamıştı. Herkes bu sözleri konuşuyor. Aldığı 1 puan Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar. George Jesus haklı çıktı. Skandal. E-Bahçeden-G-Saray maçı sonrası olay paylaşım. Gerne gol sonrası öyle bir şey yaptı ki. Okan, Buruk ve Pirlo'yu hakemler ayırdı. Buruk 60 dakika dayanabildi. Yıldız isim taraftarı çıldırttı. 6 gol, 2 penaltı. Aslantepe'de kazanan yok. Okan, Buruk açıkladı. Herkes şoke oldu. Sezon sonuna kadar forma giymek istemiyor. Panenka sonrası, kazanılan penaltı vuruşu sonrası topun başına geçen Arjantinli, panenka vuruşu denerken kaleci Batuhan'ı geçmeyi başaramamış yaşanan bu durum sonrası teknik direktör okan grup saha kenarında Allah adeta Allah çıldığına dönmüş, yedek kulübesini yumruklamıştı. 20 maçta 14 gol, tüm bunlar yaşanırken sezon sonunda sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 14-8 asist yapmayı başararak camianın gönlünde taht kurmayı başaran Yıldız oyuncu için taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Kesenin ağzını açtılar. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız devi PSG ile yakın temas halinde olan Sarı Kırmızılı kurmaylar ıcardı için kesenin ağzını açarken 30 yaşındaki oyuncu için çok dişli bir rakip çıktı. Galatasaray'a dişli rakip. İtalyan haber kaynağı Sport Italia'nın haberine göre, mücadele için Galatasaray'ın rakibi Juventus. Haberde daha önce Serie A ekiplerinden Inter ve Sampdoria gibi köklü kulüplerde forma giyen oyuncu için Juventus'un talip olduğu belirtildi. Juventus'un planı. Juventus'un planının ise Fiorentina'dan 82 milyon euro bon servis bedeli karşılığında kadroya katılan bir satılarak yerine Galatasaray'daki performansıyla beni toplayan ücretin getirilmesi olduğu belirtildi. Burada mutluyum. PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Ücadi, Galatasaray formasıyla adeta küllerinden yeniden doğarken, her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini söylüyordu. Okan Buruk'tan Ücadi Sözleri Ü Üçlük Karagümrük karşılaşmasının ardından Ücadi ile ilgili konuşan Okan Buruk, bugün Ücadi'yi kullanıp kullanmamayı düşündük. Daha uzun bir sakatlığı olur mu diye düşüncelerimiz vardı. Rakibin ikinci yarıda kendi ceza sahasına yaslanması, ceza sahası içine yaslanan bir takım olması, öndeki koşu alanlarının çıkmaması bizi onu sahaya etmemizi sağladı. Sonraki maçta daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır, ifadelerini kullanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor, diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bahçenin miting öncesi pankart düellosu yaşandığı partiler ve MHP'lilerden hamleler peş peşe geldi. Sinan Ateş yazısı ortaya çıktı. Önce iyi partiler pankart astı ardından MHP'lilerin aslı bayrakla iyi Parti'nin pankartı kapatıldı. MHP'lileri Bahçenin Kastamonu'da gerçekleştirdiği miting öncesi meydana gelen pankart düellosundan kararlar sosyal medyada da gündem yarattı. Sinan Ateş yazılı pankartın kapatılmasıyla ilgili... İYİ Partiden gelen açıklama dikkatçiyiz. Bahçeli'nin mitingi öncesi pankart düellosu. İYİ Partililer ve MHP'lilerden hamleler peş peşe geldi. Sinan Ateş yazısı. 24 Nisan 2023 1554 son güncelleme. 24 Nisan 2023 1555. Önce İYİ Partililer pankart astı, ardından MHP'lilerin astığı bayrakla İYİ Parti'nin pankartı kapatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin Kastamonu'da gerçekleştirdiği miting öncesi meydana gelen pankart düellosundan kareler sosyal medyada da gündem yarattı. Sinan Ateş yazılı pankartın kapatılması ile ilgili İyi Parti'den gelen açıklama dikkat çekti. Takip et. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği Kastamonu mitingi öncesi adeta pankart düellosu yaşandı. İYİ Parti il binasına asılan Sinan Ateş'in katillerinden hesap soracağız, yazılı pankart, mitingin başlamasına dakikalar kala, bir üst katta bulunan Milliyetçi Hareket Partisi binasından sallandırılan dev Milliyetçi Hareket Partisi bayrağı ile kapatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi bayrağı ile ikinci kez kapatıldı. Bunun üzerine İYİ Partililer, bir üst kata çıkarak pankartı buraya astı. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bu kez çatıdan sallandırılan Milliyetçi Hareket Partisi bayrağı ile pankartın üzeri bir kez daha kapatıldı. İyi Parti'den açıklama geldi. Kastamonu'daki iki parti arasındaki söz konusu pankak düellosu dikkat çekerken İyi Partili de paylaşım geldi. İyi Parti Kastamonu Milletvekili adayı Ahmet Katar, yaşananlara tepki gösterirken, üstünü örtmeye çalıştığınız yetim kalan iki çocuk, öksüz kalan bir Sinan ateş ürküsü ise başaramayacaksınız, ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fokta gözler o tarihe çevrildi. Her üç dakikada bir... Ama haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Yani. 60 üretim yapacak Akkuyu NGS'de geri sayım başladı. Bir ilk olacak sadece 3 gün kaldı elektriğin %10'u. Temelde 2018'de atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sona yaklaşıldı. Devreye girdiği anda tek başına sadece İstanbul'un %90'ı, Türkiye'nin ise elektrik yüzde ta %10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'e 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın santraya gelmesiyle nükleer tesis statüsünü kazanacak. 60 yıl üretim yapacak Akkuyu NGS'de geri sayım. Bir ilk olacak sadece 3 gün kaldı elektriğin %10 bu. 24 Nisan 2023-11-22 son güncelleme 24 Nisan 2023 11:36. Temelleri 2018'de atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde NGS sona yaklaşıldı. Devreye girdiği anda tek başına sadece İstanbul'un %90'ı, Türkiye'nin ise elektrik talebinin %10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın santrale gelmesiyle nükleer tesis statüsü kazanacak. Takip et. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde NGS, birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu süreçte santralin tüm ünitelerinin temeli atıldı, çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden sürdüğü projede bu yıl devreye alınacak ilk ünite için geri sayım başladı. Bu kapsamda Akkuyu EGS, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle nükleer tesis statüsü kazanacak. Tek başına Türkiye'nin %10 ihtiyacına yetecek. Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023 hedefine doğru adım adım ilerleyen Türkiye, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girecek. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar saat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin %10 bunu karşılayacağı öngörülüyor. İstanbul'un ihtiyacının %90'ını karşılayacak nitelikte. Nisan ayının 27'sinde santrale yakıtın geleceğini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise nükleer santral tek başına İstanbul'un %90'lık elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede. 60 yıl boyunca da Türkiye'ye üretim yapacak diyerek şunları dile getirdi. İşte geleceğin noktaki kardeşleriyle beraber Türkiye'nin elektrik ihtiyacının neredeyse %20'sini karşılayacak bir güce kavuşacak. Bu ne demektir? Türkiye'nin önümüzdeki bu yüzyılın kalan 3 çeyreğinde enerji bağımlılığının aza indiği, Karadeniz'deki doğal gazla beraber üretimin gerçekleştirilmesiyle her türlü enerji ihtiyacını karşıladığı bir yapıya kavuşmuş olacak. Dolayısıyla da burada Rusya ile birlikte inşa ettiğimiz bu binanın yapımında Türklerin çoğunlukla çalıştığı, asıl işin ve büyük işlerin Türk firmamız tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu görmek bizim açımızdan çok gurur verici. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cum Ano Haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Uzun kuyruklar oluşmuştu. TCG Anadolu'yu 92.317 kişi ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar Sarayburnu'nun limanına akıl etmişti. TCG Anadolu'yu bugüne kadar 92.317 kişinin ziyaret ettiği açıklaması. Uzun kuyruklar oluşmuştu. TCG Anadolu'yu 92.317 kişi ziyaret etti. 24 Nisan 2023-20.06 son güncelleme, 24 Nisan 2023-20.06 Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar Sarayburnu Limanı'na akın etmişti. TCG Anadolu'yu bugüne kadar 92.317 kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Takip et. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu 92.317 kişi ziyaret etti. İstanbul Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan TCG Anadolu'ya vatandaşların ilgisi sürüyor. Bugün 6.147 kişiyi ağırlayan gemiyi, bugüne kadar toplam 92.317 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Anadolu Ajansı İlginizi çekebilir. Diğer ülkelerin... Ama haber bölgelerimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Ve Galatasar ve Bafentogomiz için karar verildiği kadro dışı kalacak mı? Galatasar Teknik Direktörü Teknik Direktör Okan Buruk'un Alanya Spor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için sezonun geri kalanında forma giymek istemediği dediği Bafentogomiz'in sarı kırmızılardaki durumu belli oldu. Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur'un devreye girmesiyle birlikte Fransız yıldızıyla ile yaşanan kriz tatlıya bağlandı. Komisin affedildi ve yarın yapılacak ikmanda yer alacağı kaydedildi. Ve Galatasaray'da Bafet'in bir Gomis için karar verildi. Kadro dışı kalacak mı? 24 Nisan 2023-17-26 son güncelleme 24 Nisan 2023 19:13 13 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun, Alanya spor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi dediği Bafettin Bigomis'in sarı kırmızılılardaki durumu belli oldu. Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur'un devreye girmesiyle birlikte Fransız Yıldız ile yaşanan kriz Tatlı'ya bağlandı. Bafettin Bigomis'in affedildiği ve yarın yapılacak itmanda yer alacağı kaydedildi. Takip et. Bafettin Bigomis Fransa Yaş 38 pozisyon forvet. Oynadığı takım Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Galatasaray'da kara gümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında Fransız golcü Buffett'in bir Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıklamıştı. Karşılaşmanın ardından Başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım, ifadelerini kullanmıştı. Yönetim devreye girdi. Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak derdi öncesinde bugün Florya Metin Oktay tesislerine giden Başkan Özbek, moral vermek adına takımla bir araya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Başkan Vekili Erdem Timur ve oyuncularla bir araya gelen Özbek, Gomis konusunda da adımları attı. Gomis affedildi. Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öğrenildi. Tecrübeli golcünün yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor. DHA İlginizi çekebilir. Gomis krizi büyüyor. Hocasını yalanladı, o isimlerden destek geldi. Okan Buruk açıkladı, herkes şoke oldu. Rıdvan Bilmen'den olay açıklamalar. George Jesus haklı çıktı. Skandal. Ve bahçeden geç. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Ailedisine bomba transfer geldi. Kutlar Valisi'nin yıldızı Kazoya katılıyor. Başrollerini Serena Sarkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Ailedisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Rating dekorları kıran dizinin oyuncuları arasında Kutlar Valisi ile hafızlara kazanan ünlü bir isim katıldı. Aile dizisine bomba transfer. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı kadroya katılıyor. 24 Nisan 2023 16:07 son güncelleme, 24 Nisan 2023-16-14. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıt'un paylaştığı Aile dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Rating rekorları kıran dizinin oyuncuları arasına Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan ünlü bir isim katılıyor. Takip et. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Neşat İşler, Yusra Geyit gibi ünlü isimler yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncuları arasında Musa Uzunlar dahil oluyor. Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı İskender karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu önümüzdeki haftalarda dizide yer alacak. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan uzunların rol aldığı yapımlar arasında Fatma Gül'ün suçunu, Şubat, Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı ve Hayatımın Şansı da bulunuyor. 64 yaşındaki ünlü isim, en son Netflix'te yayınlanan Biz Kim'den Kaçıyorduk Anne dizisinin oyuncuları arasında yer aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Netflix ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Süper Lig'de müthiş maç geldi. 6 gollü maçta Başakşehir Giresun Spor'u devirtti. Süper Turo Süper Lig'in 31. haftasında bir tek sen Giresun Spor ile Medipol Başakşehir e karşı karşıya geldi. 90 dakikası birçok pozisyona sahne olan mücadele kazanan taraf Başakşehir oldu. Emre Beyazoğlu'nun ekibi 3 hafta aradan sonra garibiyet aldı. Süper Lig'de müthiş maç. Altı gollü maçta Başakşehir Giresunspor'u devirdi. 24 Nisan 2023 19:07 son güncelleme 24 Nisan 2023 19:07. Sport Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bittaş Giresunspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. 90 dakikası birçok pozisyona sahne olan mücadelede kazanan taraf Başakşehir oldu. Emre Belözoğlu'nun ekibi 3 hafta aradan sonra galibiyet aldı. Takip et Bitecen Giresunspor Spor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Stadyumunda oynanan maçta kazanan taraf Başakşehir oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. ve 35. dakikalarda Adnan Vanuzaj ile 25. ve 45 artı 2 dakikalarda Boa Figueredo kaydetti. Bu skorun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Başakşehir puanını 48-E yükseltti ve 5. sırada yer aldı üst üste ikinci kez yenilen Giresunspor ise 27 puanla 16. basamakta yer buldu. Başakşehir gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise İstanbulspora konuk olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize de geçiyor. Günün videosu da bugün başkentte akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Bu kadanda da pes derilttiler. Başkentte akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Bir yandan oynadılar, bir yandan kavga ettiler. Ankara'nın Hayman ilçesinde bir düğünde kavga çıktı. Düğünde vatandaşlar bir yandan halaya devam ederken Gece taraftan da kavgaya devam etti. Başkentte akıllara durgunluk veren olay. Bir yandan oynadılar, bir yandan kavga ettiler. 24 Nisan 2023 1701 son güncelleme. 24 Nisan 2023 1701. Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğünde kavga çıktı. Düğünde vatandaşlar bir yandan halaya devam ederken diğer tarafta kavgaya devam etti. Takip et. Olay Ankara'nın Haymana ilçesi Gültepe mahallesinde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Düğünde sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken silah sesleri duyuldu. Mikrofonu eline alan bir şahıs ise, yapmayın, ayıptır. Ateş etmeyin, diyerek kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaşın kameralarına yansıdı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. CHP'ye Kılıçdaroğlu damadın da hakkını vermek lazım. Ve ekleri bu milli meseleyi sahip çıkacağız dedi. Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uçakta düzenen mitingde konuştu. Savunma sanayi çalışmalarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu. Yarın gelecekleri savunma sanayini bitirecekler diyorlar. Milli savunma milli bir meseledir. Biz bunu bilmiyor muyuz? O fabrikayı ilk gidip ziyaret eden de biziz. Damadın da hakkını vermek lazım, katkıları olmuştur. Biz de bu milli meseleye sahip çıkacağız, ifadelerini kullanmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu, damadın da hakkını vermek lazım, dedi ve ekledi. Bu milli meseleye sahip çıkacağız. 24 Nisan 2023-18-25 son güncelleme, 24 Nisan 2023-19-35 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta düzenlenen mitingde konuştu. Savunma sanayi çalışmaları ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, yarın gelecekler savunma sanayini bitirecekler diyorlar. Milli savunma, milli bir meseledir. Biz bunu bilmiyor muyuz? O fabrikayı ilk gidip ziyaret eden de biziz. Damadında hakkını vermek lazım, katkıları olmuştur. Biz de bu milli meseleye sahip çıkacağız, ifadelerini kullandı. Takip et. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile ilgili sözleri ise gündem oldu. İşte haberin detayları. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Uşak'taki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. İktidara geldiklerinde alın teri dökenlere her türlü desteği vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, kimsenin kimliğini, inancını sorgulamayacaklarını söyledi. Hiçbir çocuğun yatağı aç girmediği, her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye inşa etmek için yola çıktıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, bize arada bir milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Siz kim, milliyetçilik kim? Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir bayrağımız, iki vatanımız. Onun dışında herkesle oturup konuşuruz. Bayrak ve vatan bizim vazgeçilmezimizdir ve bayrağımız için de vatanımız için de gözümüzü kıtmadan ölüme gideriz ifadelerini kullandı. Damat evlenmeden önce o fabrikaya gidip ilk gezen benim. Savunma sanayinin milli bir mesele olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Şunu söylüyorlar, efendim bakın yarın gelecekler, savunma sanayini bitirecekler. İlhaları sonlandıracaklar. Yok, niye yapalım? Milli savunma, savunma sistemi bunlarla mı başladı? 1970'lerden beri bu devam ediyor. 2000'li yıllardan itibaren ayrıca savunma sanayi fonu kuruldu ki Kur'an'da rahmetli özaldır. Onu da rahmetle yad edelim. Savunma sanayi milli bir meseledir, bir partinin meselesi değildir. Savunma sanayinde Türkiye ne kadar güçlü olursa, o kadar masaya oturduğu zamanda gücünü gösteren bir devlet pozisyonuna gelir. Biz bunu bilmez miyiz? Savunma sanayinde damat evlenmeden önce o fabrikaya gidip ilk gezen bu kardeşimizdir. Dolayısıyla onun da hakkını teslim ediyorum. Savunma sanayi milli bir meseledir. Milli mesele ise sıcak siyasetin konusu olmaz. Hangi görüşten olursan ol, savunma sanayini desteklemek zorundasın. İmamoğlu ve Yavaş da konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin desteğiyle İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıklarını kaydetti. Uşaklıları Millet İttifakı'na destek vermeye davet eden İmamoğlu, bu ittifakın tadını ben biliyorum. Güçlü bir ittifakla başlayan süreç bize İstanbul'u kazandırdı, şimdi büyüdü, milletin ittifakına dönüştü. Millete, Türkiye'nin geleceğini kazandıracak, diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hükümeti eleştirerek, belediyenin Ankara'daki sosyal destek çalışmalarını anlattı. Mitingde, Millet İttifakı'nın Uşak Milletvekili adayları tanıtıldı. Anadolu Ajansı Bilginizi çekebilir. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hesap görüşecek mi? Sorusu soruldu. Dışişleri Bakanı Nev Çavuşoğlu katılı bir televizyon programında gündeme dair önemli açımlarda bulundu. Suriye'de devam devam eden iç savaşa ilişkin olarak da konuşan Çavuşoğlu, Esat ile yüz yüze görüşme olacak mı sorusuna daha yanıt verdi. İşte haberin detayları. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esat görüşecek mi? 24 Nisan 2023 20:52 Son güncelleme 24 Nisan 2023 20:58 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de devam iç savaşa ilişkin olarak da konuşan Çavuşoğlu, Esad ile yüz yüze görüşme olacak mı sorusuna da yanıt verdi. İşte haberin detayları. Takip et. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TV yüz ekranlarında canlaş Tolga Işık'ın sunduğu, az önce konuştum programına konuk oldu. Bakan Çavuşoğlu Suriyeli sığınmacılar Suriye rejimi ile ilişkilere değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Biz Suriyeli göçmenleri göndermek istiyorsak Esad ile angajmana girmek faydalıdır. Terörle daha etkin mücadeleyi sürdürmek istiyorsak bu angajman önemlidir ifadelerini kullanan Çavuşoğlu şunları kaydetti. Türkiye'de şu anda yaklaşık 3,9 milyon Suriyeli var. Bunların hepsinin kaydının düzenli olması lazım. Geri gönderilirken BM ile işbirliği içerisinde göndermek lazım. Biz bunların dönmesini istiyoruz ve bu şekilde dönmesi daha sağlıklıdır. Bunu bir plan çerçevesinde yapmak lazım, ırkçı bir yaklaşımla geri döndürmek doğru değil. Suriye'den Türk askerini çekersek bu boşlukları terör örgütleri dolduracak. Ulusal güvenliğimiz her şeyden önemli, burada bedelleri kendi topraklarımız güvende olsun diye ödüyoruz. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Rusya, İran, Suriye'de söylüyoruz, biz bir ön şartla bu süreci yürütmeyiz. Yol haritası üzerinde mutabık kalınır, atılacak adımlar bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad arasında görüşme olur mu? Bakan Çavuşoğlu, Esad ile yüz yüze görüşme olacak mı sorusuna şu yanıtı verdi. Mayıs ayı içinde tarih önerileri oldu, seçime çok yakın. Mayıs'ın başında bir teklif gelmişti ama İran Cumhurbaşkanı Suriye'ye gideceği için olmadı. Şimdi bir tarih üzerinde çalışıyorlar. Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj. Türkiye'yi almayacağız. Suriye, Tunus'taki büyük elçiliğini yeniden açıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Buyurun. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. 23 Nisan'da çocuklar şeker dağıtan polislere ateş açmıştı. Tutuklanan şahs gazetecilere o sözleri sarf etti. Tekirdağ'ın Çekersköy içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabancayla ateş açan 3 şüpheliden Tolga D. Tutanırken B'de ve E'de ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tolga D. emir müdürlü çıkışı kendisini göndüleyen basın mensuplarına dönerek bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum dedi? 23 Nisan'da çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açmıştı. Tutuklanan şahıs gazetecilere o sözleri sarf etti. 24 Nisan 2023 2003 son güncelleme 24 Nisan 2023 2003 Tekirdağ'ın Çerkesler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabanca ile ateş açan 3 şüpheliden dolayı 25 tutuklanırken BD 15 BD 16 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolgade Emniyet Müdürlüğü çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönerek "Bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum." dedi. Takip et. Ramazan bayramının son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı. Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı. Layda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis BD'yi saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları BD'nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı. BD'nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada ekipler silaha ateşlediği iddia edilen polgade ve diğer şüpheli 7 de olaydan bir saat sonra saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Üç şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğüne yapılan sorgularının ardından bugün Çerkesköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Tolga'da emniyet müdürlüğü çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönerek bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum dedi. Adliyeye gelen şüphelilerin yakınları burada üç kişinin serbest bırakılmalarını isteyip polis ekiplerine hakaret etti. Bir tutuklandı, ikisi serbest. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tolga de tutuklanırken, B.D ve Edi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Yolda yürürken başına beton parçası düştü. Acı haber geldi. Avcılarda dehşetli düşünen bir olay yaşandı. Sağlık merkezine gelen Mahbub Uzunay'ın başına binanın önüne geldiği sırada beton parçası düştü. Ar kadın yapılan ilk bilahalin ardından hastaneye kaldırıldı. Tarihsiz kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolda yürürken başına beton parçası düştü. Acı haber geldi. 24 Nisan 2023-18-18 son güncelleme, 24 Nisan 2023-19-31. Avcılarda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sağlık merkezine gelen mahcup Uzunay'ın başına binanın önüne geldiği sırada beton parçası düştü. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Takip et. Behşete düşülen olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kıştalı Caddesi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbub Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. D.H.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad görüşecek mi? Son 3 haftaya 3 puan öndeki. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli yani. Hasancan Kaya konuğuna ne iş yapıyorsun dedi, aldığı yanıt stüdyoyu güldürdü değerli izleyenler. Konuşanlardaki performansıyla herkesi güldüren Hasancan Kaya ve konukları arasında yaşanan diyaloglar sık sık gündem oluyor. Hasancan Kaya son olarak bir kadın konuğuna ne iş yapıyorsun diye sordu, aldığı yanıt ise bir hayli şaşırdı. Hasan Can Kaya konuğuna ne iş yapıyorsun dedi, aldığı yanıt stüdyoyu güldürdü. 24 Nisan 2023-10.08 Son Güncelleme 24 Nisan 2023-11.45 Konuşanlardaki performansıyla herkesi güldüren Hasan Can Kaya ve konukları arasında yaşanan diyaloglar sık sık gündem oluyor. Hasan Can Kaya son olarak bir kadın konuna ''Ne iş yapıyorsun?'' diye sordu, aldığı yanıt ise bir hayli şaşırttı. Takip et. Konuşanlar ile Yıldız'ı parlayan ve Acun Ilıcalı'nın kanalı ekini e transfer olan Hasan Can Kaya konuklarını güldürdüğü anlarla sık sık gündeme geliyor. Hasan Can Kaya Son Konuşanlar bölümünde de yine ilginç anlara imza attı. Makul adı üzerine konuşulurken Kaya bu isme takılınca genç kadın, babam değil edem koymuş diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu. Makul daha sonra da Hasan Can Kaya'nın ne iş yapıyorsun sorusuna verdiği yanıtta olay oldu. Makul bu soruya ben sürmüyorum deyimi yerinde ise yanıtıyla herkesin dikkatini çekti. Hasan Can Kaya bunun üzerine nasıl sürünüyorsun deyince genç kadın ise işten işe şu an garsonluk yapıyorum mutlu değilim çok mu mutluya benziyorum dedi. Bilginizi çekebilir. <gülüyor> Tommy Hilfiger'dan Kampra Moda Dünyası'nın dev markalarında... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. CHP'li isim yuvanıza dön diyerek Muharrem İnce'ye seslen. Dikkat çeken anlar bir yandan çağrı bir yandan tepki ayıp yaşından utan deniriz. Seçimlere doğru siyaset gündemi hareketli Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Zonguldak'taydı. İnce'nin ziyareti sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. CHP yönetici Ahmet Kuzgun İnce'nin yanına girip yuvanıza dönün yuvanız bizim yerimiz şeklinde çağrı yaptı. Bir vatandaşın da İnce'ye yönelik hakkımı her etmiyorum tepkisi dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca bir başka vatandaşın yanındaki polisle ilgili İnce'ye tepki göstermesinin ardından İnce'nin Ayıp yaşından utan yanıtı gündem oldu. CHP'li isim yuvanıza dönün diyerek Muharrem İnce'ye seslendi. Dikkat çeken anlar. Bir yanda çağrı, bir yanda tepki ayıp yaşından utan. 24 Nisan 2023 15:34 son güncelleme 24 Nisan 2023 16:53 Seçimlere doğru siyaset gündemi hareketli. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Zonguldak'taydı. İnce'nin ziyareti sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. CHP'li yönetici Ahmet Kuzgun, İnce'nin yanına gelip yuvanıza dönün. Yuvanız bizim yerimiz, şeklinde çağrı yaptı. Bir vatandaşın da İnce'ye yönelik, hakkımı helal etmiyorum, tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca bir başka vatandaşın yanındaki polisle ilgili İnce'ye tepki göstermesinin ardından İnce'nin ayıp, yaşından utan, yanıtı gündem oldu. Takip et. Siyasiler 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa süre kala seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'a geldi. İnce ilk olarak devrek ilçesinde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. İnce'nin Zonguldak ziyaretinde dikkat çeken anlar da yaşandı. Devlet Partisi'nin seçim ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan ince, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, Memleket Partisi olarak huzur vadediyoruz, huzur. Hakkaniyet vadediyoruz. Hukuk devleti vadediyoruz. Biz tüketim, israf ve borçlanma sarmalından kurtulmayı vadediyoruz. Bağımsız bir merkez bankası kuracağız diyoruz. Kurullar özel olacak diyoruz. EPDK, BDDK, EPK gibi kurullar siyasetin hegemonyasından çıkacak diyoruz. Bu bankaları siyasi etkileşimden uzak olacak diyoruz. Türkiye'ye öngörülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı öneriyoruz. Türkiye'nin dünyada ilk yüze girmiş hiçbir markası yok. 5 yıl içerisinde 5 markayı dünya sıralamasına sokacağız diyoruz şeklinde konuştu. İnce gençlerimize tasarımı öğreteceğiz diyoruz. Girişim merkezleri kuracağız diyoruz. Yüksek teknoloji merkezleri kuracağız diyorum. Milli gelirimizin %2'sini tarımı desteklemeye %5 yine art G'ye ayıracağız diyoruz. Türkiye yakında bir su kıtlığı yaşayacak. Acil bir su kanunu öneriyoruz. 15,5 milyar dolar para harcayarak bütün barajlarını tamamlayacağımızı, şebekeleri yenileyeceğimizi, yeraltı barajlarını yapacağımızı ve damlama sulamaya geçeceğimizi, 3 yılda bunu yapacağımızı söylüyoruz ifadelerini kullandı. Karşıda Millet İttifakı var ve orada da Erdoğan'ın eskileri var. Muharrem İnce, devrek ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Zonguldak kent merkezine geçti. Burada da gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Millet İttifakı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski kılavuzları olduğunu söyleyerek şöyle konuştu. 21 yılın sonunda Erdoğan, Türkiye'yi uçurumun sonuna getirdi. Soğan 30, kıyma 350 lira, gençler evlenemiyor, kiralarını ödeyemiyor. Korkunç bir geçim sıkıntısı var. Sokaklar Suriyeli dolu, tarım bitmiş, eğitimin niteliği çökmüş, gençler gelecekten umutsuz. Emekliler aldığı 3 kuruş maaşı işsiz gençlerle paylaşıyor. Bir de karşıda Millet İttifakı var ve orada da Erdoğan'ın eskileri var. Bu iş Erdoğan'la da olmaz. Erdoğan'ın eski kılavuzlarıyla da olmaz ifadelerini kullandı. İnce, Türkiye'ye yeni bir yol, yeni bir umut lazım. Bize üçüncü yol lazım. Ne cumhur ne millet tek yol memleketi. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz. Biz bu milleti dilimizin döndüğü kadar enerjimizle bu yolu anlatmaya devam edeceğiz. Memleket Partisi bir seçimlik parti değil. Türk siyasetinde geleceği olan, geleceği yönlendiren bir partidir. Biz bir çınar diktik ve o çınar yaşardı. Memleketin bu tür düzgün duran bir siyasi partiye ihtiyacı vardır. İnşallah memleketi bu uçurumun kenarından çekip alacağız diye konuştu. CHP'li yöneticiden yuvanıza dönün çağrısı. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkez İlçe Yöneticisi Ahmet Kuzgun, Muharrem İnce'nin yanına gelerek, ''Geçen dönem sizinle beraberdik, yine beraber olacağız. Yuvanıza dönün. Yuvanız bizim yerimiz.'' dedi. İnce ise sarıldıktan sonra Kuzgun'a ''Teşekkür ederim.'' diyerek cevap verdi. ''Sana hakkımı helal etmiyorum.'' Bir vatandaşta Muharrem İnce'ye sana hakkımı helal etmiyorum, verdiğim oyu helal etmiyorum diyerek tepki gösterdi. D.H.A. İlginizi çekebilir. Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan. Değmez diyerek açıkladı, bir fotoğraf pusulayı musulayı yıkar. Kılıçdaroğlu Adıyaman ziyareti esnasında yaşananlara Muharrem İnce'den ilk yorum. Ayıp, siz yaşınızdan utanın. Teyandan İnce'nin ziyareti sırasında bir başka dikkat çeken an daha yaşandı. Bir vatandaş İnce'ye AK Parti'nin polisi sizi korumaya başlamış utanın deyince İnce, AK Parti'nin polisi ne demek? Beni her zaman devletin polisi koruyor. Ayıp, siz yaşınızdan utanın cevabını verdi. Yaşanan bu anların ardından söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İnce tweetine polisimiz AK Parti'nin değil, devletin polisidir. Bu milletin polisidir. Ben canıma emanet ettiğim polislerin hakkını yedirtmem. Notunu da ekledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Malatyalı ilçede düşen olay yaşandı. Sokak saçlar saçıldı. Polis memuru bıçaklandı. Malatya'nın Battalgaz ilçesinde yaşanan olayda iki kadının arasına çıkan kavga, kopan saçlar sokak saçıldı. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin avya uyarı ateşi açtı. Olayda kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçakla saldırı sonucu yaralandı. Malatya'da dehşete düşülen olay. sokak saçlar saçıldı. Polis memuru bıçaklandı. 24 Nisan 2023-9.50 son güncelleme, 24 Nisan 2023-11.43 Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan olayda, iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokaç açıldı. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Takip et. Malatya'da olay 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Kadınların saç baş yolduran kavgası. Bıçaklanan polis memuru yaralandı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı. Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçlar güçlükle ilerliyor. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı. İHA! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Haber alıp geldik görünce gözyaşlarına boğuldu. Hiç kimse teselli edemeyiz. Antalya'da Kerem Bahadır'ın 4 ay önce açtığı şuradan dükkanı yandı. Yangını haber alıp gele, e, gelen Bahadır'ın kızı gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı. Haberi alıp geldi, görünce gözyaşlarına boğuldu. Hiç kimse teselli edemedi. 24 Nisan 2023 17.55 Son Güncelleme 24 Nisan 2023 17.55 Antalya'da Kerem Bahadır'ın 4 ay önce açtığı Şırdan Dükkanı yandı. Yangını haber alıp gelen Bahadır'ın kızı, gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı. Takip et. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda bugün saat 16.30 sıralarında Kerem Bahadır'ın Ocak ayında açtığı şırdan dükkanının baca kısmından alevler yükselmeye başladı. Durum fark eden müşteriler dışarı çıkarken iş yeri çalışanları alevlere müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangını söndürdü. Dükkanlarının yandığını haber alıp gelen Kerem Bahadır'ın kızı gözyaşlarına boğuldu. Zaman zaman dizlerinin üzerine çöken genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Çok konuşacak keşif büyük merak uyandıdı. Daha önce hiç görülmemiş denizlerin ve okyanusların o güneş ışığı alan yüzey, yüzeylerinde yaşayan yepyeni bir virüs türü bulundu. Mirovirüsler olarak adlandırılan bu organizma hem dev virüslere hem de herpes virüslere akraba. Bu keşip keşif bildiğimiz uçuğun karanlık evrensel geçmişini aydınlatmaya yardımcı olacaktır. Çok konuşulacak keşif. Büyük merak uyandırdı. Daha önce hiç görülmemiş. 24 Nisan 2023 18:31 son güncelleme, 24 Nisan 2023-18-31. Denizlerin ve okyanusların güneş ışığı alan yüzeylerinde yaşayan yetkili bir virüs türü bulundu. Mirüs virüsler olarak adlandırılan bu organizmalar hem de virüslerle hem de herpes virüslerle akraba. Bu nedenle keşif, bildiğimiz uçun karanlık evrimsel geçmişini aydınlatmaya yardımcı olabilir. Takip et. UFLS Kentat'a yer alan habere göre, mirus virüslerin adı da doğası da garip. Yeni çalışmada bilim insanları, Latincede garip anlamına gelen, "virüs" ile adlandırılan bu virüsün, dutlobnavira adı verilen, uçuğa neden olan herpes simplex virüsü gibi herpes virüsleri içeren büyük çift sarmallı DNA virüsü türü bir virüs alemine ait olduklarını açıkladı. Virüs virüsler insanlarla, Neyse ki virüs virüsler insanlarla ilgilenmiyor. Bunlar yalnızca tek hücreli planktonları enfekte etme eğilimindeler. Ancak bu, herpes virüslerin atalarının bir zamanlar denizdeki tek hücreli organizmaları enfekte ettiğini gösteriyor. Daha önce hiç görülmemiş bu virüs grubu oldukça benzersiz. Evrimsel mirasları herpes virüslere dayansa da, virüs virüs genlerinin çoğu dev virüslerinkine bunlar kelimenin tam anlamıyla gerçekten büyük virüsler benziyor. Bununla birlikte araştırmacılar daha önce hiç görülmemiş bu virüs grubunun oldukça benzersiz olduğunu söylüyor. Çalışmanın yazarları, virüs virüsler, daha önce karakterize edilen diğer tüm DNA virüs gruplarından önemli ölçüde farklıdır, sonucuna varıyor ve ekliyorlar. Keşif, okyanuslarımızın ve denizlerimizin yüzeyi gibi önemli ekosistemlerde en bol bulunan çift sarmallı DNA virüslerinin bile ekolojik ve evrimsel karmaşıklığını henüz tam olarak kavrayamadığımızı hatırlatıyor. Yeni virüsler, keşif gemisi Tara Ocean ile toplanan veriler taranarak bulundu. Bu proje kapsamında dünya çapında 200'den fazla farklı yerden 35.000'den fazla virüs, alg ve plankton örneği toplandı. Ayrıca bilim insanlarının üzerinde çalışacakları çok sayıda veri ve yeni türler keşfetmek için pek çok fırsat sağladılar. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde mikrobial ekoloji uzmanı olan çalışma yazarı Tom Delmont yaptığı açıklamada şunları söyledi yeni bir maceranın başlangıcına işaret ediyor. 2019 yılında araştırma ekibimiz, Tara Oceans projesi tarafından sağlanan devasa miktardaki dizileme verilerinde alışılmadık bir evrimsel sinyal gözlemledi. Bu sinyali takip ederek, büyük bir DNA virüs grubunu keşfettik ve ardından karakterize ettik, minus virüsler. Bu keşfin Nature dergisinde yayınlanması yeni bir maceranın başlangıcına işaret ediyor ve bilim camiası için herhangi bir ekosistemde virüs virüsleri tespit etmek ve incelemek için bir kapı açıyor. Çalışmanın ilk yazarı Morgan Geyse, Tara Oceans Plankton ekolojisine ilişkin anlayışımızı değiştirdi. Çalışmamız, bu inanılmaz keşif gezisinin temel edimsel sorulara da yanıt verdiğini kanıtlıyor. Virüs virüsler hakkında keşfedilecek ve anlaşılacak çok şey var, diye ekledi. Çalışma Nature Dergisi'nde yayınlandı. Fotoğraflar temsilidir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Pakistan'da karakola intihar saldırısı. Büyü ve yaralılar... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Erdoğan'dan esnaflara müjde geldi. Vergi ve ÖTV muav muaviyetinde kapsam genişliyor. 320 bin liradan 700 bin lira yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gemilikte Siro batarya geliştirme ve üretim kampüsü temel atma töreni öncesinde yaptığı açıklamada. Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz dedi Erdoğan ayrıca. Ticari aracını yenilemek isteyenler esnafın ÖTV'den muaf tutacağını da açıkladı. Ötü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat'te taksit olmuş ve otobüs işletmecilerine sağlanacak ÖTV muafiyetinin detayları da paylaştı. Erdoğan'dan esnaflara müşteri vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam gelişliyor, 320 bin liradan 700 bin liraya yükseldi.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 Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de taksi, dolmuş ve otobüs işletmecilerine sağlanacak ÖTV muafiyetinin detaylarını paylaştı. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gemlikte sıro batarya geliştirme ve üretim kampüsü temel atma töreni öncesinde yeni müjdelerini bir bir açıkladı. Esnaf için vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam gelişletildi. Muafiyet sınırını 320 binası liradan 700 binası liraya çıkarıyoruz. Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan, esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnafımızın satanışlarını <gülüyor> gelir vergisinden istisna tutmuştur. Berber, Terzi, Bakal, Manav, Taksici, Dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Ali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de katma değer vergisi ödemiyor dedi. Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti. 13 Büyükşehir'deki esnaf da dahil edildi. Böylece mevcut hadleri aşan esnaflarını bu haklarını devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyük şehirdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. TV ödemeyecekler. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs otobüs, çekici, kamyonla yük taşıyan esnafımız aynı aracını yenilerken OTV ödemeyecek. 14 Mayıs sonrasını işaret etti. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ATV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum. Enflasyon mesajı Karadeniz gazı rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize yatırım yapacağız. Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki aç açgözlülerden hesap soracağız. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye yüzyılı ile işte bunu başaracakız. Bakan Nebati, ÖTV muafiyetinin detaylarını paylaştı. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Anadolu Ajansı muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin detaylarını anlattı. AK Parti hükümetleri döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve katma değer vergisi muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi. Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları, aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek, dedi. Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, ticari taksilerden ÖTV oranı %45 ile 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 cm küpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları. Hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenleme ile netleşecek, diye konuştu. 2016'da 70 binası yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı. Nebati, AK Parti hükümetlerinin daha önce de taksi ve dolmuş esnafı başta olmak üzere birçok vatandaşa ÖTV indirimi sağladığını anımsatarak, şehir içi taksi ve dolmuş başta olmak üzere servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 2016 yılında da ÖTV indirimi sağlandığına dikkati çekti. Bakan Nebati şunları kaydetti. Hüküm... FET'imizin 2016 yılında yaptığı düzenlemeden yaklaşık 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı. Bu düzenlemeden çok daha fazla esnafımızın yararlanacağını öngörüyoruz. Şimdiden ekmek teknesi olan aracını yenileyecek esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. KOK için özel kredi geliyor. Efendim madem... Ee almayı şeyler. Madem internetten satışlarda kolaylık sağlanıyor. O zaman yurt dışı satışlarına özellikle kolaylık sağlanacak. O zaman e, Tayyipo'da getirin ki millet oradan daha kolay alışveriş yapılabilirsin. O internet alışveriş yapılabilirsin. Açılırsa iyi olur diyoruz. Ve biz ayrıca süre sonra geldik. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak ve yakışanlar diye soracaklarım. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haberiniz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde de yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak de dediğimiz gibi yakışanlar diye soracak